Oldu, oldu, önceden kovduğun düşücelerinden Görsen de dur ya da bul beni Yine hadis sözlerini <gülüyor> Çelişki içinde bil bir yıldız kaydı gözüme <gülüyor> ilişti Tastamamın kodla git buradan Mayas emrettiği kumadan. Ne kadar zor karışır deyiktenler, Tutmaz eklenler yok Sebepler tahminler hep boşa çıkar Her yamandan geçer dolu şavdalar Kalabanın kalabalığı sokaklarında Alabalık gibi kolay avlanma Yalvarma tüm olay kasta Kalpleden yastığa biraz da hasta Plakası tırağıtın tabaka asfalt kasma Kendini fazla yosma Tek 11, 20 100 kilometrediriz korktun mu kız? Böyle ümitlerim soldu, boldu Önceden kovduğun düşüncelerinden Gör sen de da bul beni Hadi sözleri iyi bil Öyle ünlüklerim soldu boldu Önceden kovduğum düşüncelerimden Sen de dön da bul beni Yine hadi söz verin Yakacak bir şey yok aslan dedim Çoktan geçti baslandım Fantastik bir olay tasdik ettim Kendime kaldım gözyaşlandım Denemeler gevelemelere karşı Ele verilen kafam açtı arşı Çarşı pazar gez yes, bul Kendine dilinde ölüm arşı Yenide seni gelip delirttim ya Vah kafam çok dolu dertler hesap Kavga gürültü saygı patırtı Tam da zamanı şarkını çalkın El atsan önce kelleyi sallandırmayı bekle Hadi yap abi ne güzel yerim aşk Akşam randevar mis bebek soldu, boldu Önceden kovduğum düşüncelerinden sen de dur ya da bul beni Dinle hadis sözleri dinle. Öyle ünitlerim soldu, boldu Önceden kovduğum düşüncelerinden sen de dur ya da bul beni Dinle hadis sözleri sanarım içim acıyor Sen yarım acımadan tüzmansın Tuzda mı soldu kalbim Kriptine uğradığım kumda saçlarım vardı Rüzgarda dalgalanırdı. Acıyan kalbin yarama derman Bu benim ölüm fermanım Denemeye devam durmak yok asla yaşam Seni çok yorsa da sorsana Güler Umutsuz günler seni bekler kafana fazla takma Hayat zorlarsa seni tamam Olur da göremezsen kendini İlk yontuzta be hocam Rapten başka yol bulamayacağım Böyle ümitlerin solduğu oldu Önceden kovduğum düşüncelerinden Görsen de duy ya da bul beni İnne hadi sözlerim, Öyle tertimş oldu, boldu, önceden kurdun düşüncelerimle. Sen de duy da bul beni. İnne hadis sözleri bölüm tertimş oldu, boldu, önceden kurdun düşüncelerimle. Sen de duy da bul beni. İnne hadi sözlerim, bölüm tertimş oldu, boldu, önceden kurdun düşüncelerimle. Sen de duy ya da bul beni. İnne hadi sözlerim, bölüm tertimş oldu, boldu, önceden kurdun düşüncelerimle. Sen de duy bul beni. İnne hadi sözlerim, bölüm önceden kurdun düşüncelerimle. Sen de duy da bul beni. İlla hadis söyledi mi? oldu, boldu. de bu bul beni. İlla hadis söyledi mi?